Herkese merhaba arkadaşlar ve ahmet kanalıma hoşgeldiniz yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar yeni bir bot keşfettim bu botun adı Decayz arkadaşlar şimdi bu botta yapay zekalı kayıt sistemi ile kadar var zaten botun destek sunusunu linke ki vesaire açıklama kısmında mevcut oradan botu ekleyebilirsiniz hemen şöyle slash yardım yazarak başlayalım bizim ihtiyacımız olan şimdi sistem kısmı Diğer kısımlara bakmayacağız. Yapay zekalı kayıt sistemi kısımla bakalım önce. Evet hemen yapay zekalı kayıda bakalım. Şöyle. Slash yapay zekalı. Emojisiz yapalım. Emojisiz olsun. Şimdi ben zaten ya hesaplara ben giriyorum. Kayıt kanalına bakalım. Nasıl kayıt olurum? ha nasıl kayıt olurum? Bakalım. Şimdi burada bize nasıl kayıt olacağımızı vesaire gösteriyor. Ahmet diyelim. İsim 99 yazalım yaşımızı. Bak olmadı. 65 yazalım. 0 yazalım. 40 yazalım mesela. 15 yazalım. Yani oldu. 40 yaşında adamın Discord'da ne iş var yani. Değil mi? O da var. Evet şu anda mesela kayıt etti. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey de var. Ee, mesela hemen sunucudan çıkalım. Onu da göstereyim. Sunucudan çıkalım. Evet bakın otomatik kayıt etti görüyor musunuz? Otomatik kayıt geldi bir zaman otomatik kayıt Şimdi bu e, public sunucularda bazen yaşanabilir bu durum. E, üye sizin sizi sunucunuza daha önceden gelmiştir üye. Çıkmıştır. Tekrar girdiğinde otomatikayı deniyor böyle efsane bir şey bu zaten hani ben de bu sunucunda kullanmayı düşünüyorum ondan sonra mesela ne var log sistemi vardı log hemen mesela log sistemi ile bakalım. Evet mesaj log varmış mesaj log. Kalan Mesela çok test olsun. Evet mesela ben. Ee, şurada Şunu silsem. Şunu silsem. Bunu silsem. Evet burada yapıyor. Tabii botun sildikleri değil de. Mesela ben şöyle yapalım. Bir dakika. Böyle yazalım. Bir şeyler. Sildiğimiz zaman zaten. Bakın loga arttı. Gördünüz mü? Şimdi bu de yasaklı kelime sistemimiz var. Abi. Yasaklı kelime. Evet mesela yapalım. Evet yasaklı kelimeler deyip burada suçumuzda olan yasaklı kelimeleri görebiliyoruz. Ekli diyelim. Mesela burada YouTube. YouTube'u hemen ekledim YouTube kelimesiyle. YouTube eklendi. Mesela ama şöyle YouTube yazalım. Tabi burada şey olmaması yani eğer sizin yetkinize yani siz rolünüzde bir yönetici yetkisi varsa bu engellemez mesela şöyle yapalım. Efendim. Bunu vereyim, veremedik. Şunu verelim. Tekrar YouTube yazalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde gelmedi, değil mi? Çünkü bizde de var? Gördüğünüz çizgisi var, matris. Yani. Evet, böyle. E ondan sonra mesela diğer sistemler var, notolu sistemi gibi. Evet arkadaşlar, yani böyle bir bot. Ben beğendim, siz beğendiniz mi? Yorumları bekliyorum. Bu modu zaten e, destek sorucusunun linki, davet linki, eklemi linki vesaire açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Oradan ekleyebilirsiniz modu. Ya sahibilerin ellerine sağlık, yapımcılığın ellerine sağlık yapmışlar da yapmışlar yani. Görüşmek üzere, kalın. Açıklama kısmından da benim bu arada Discord sunucuma da gelip yani YouTube'a oradan da açıklama kısmında benim sunucum var, haberiniz olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.